Üç grup grip virüsü bulunmaktadır. Yazalım. Virüs çeşitleri. Bu üç grup A gribi, B gribi ve C gribi şeklindedir. Grip virüslerini genetik materyallerinde, yani genomlarında farklılıkları oldukları için bu şekilde gruplandırıyoruz. Yani A gribi virüsünün genomları, B gribi virüsünün genomlarından farklıdır. Ayrıca A ve B gribi virüsleri arasında 2 A gribi virüsünden daha fazla farklılık bulunmaktadır. Her kış fazla hastalık ve salgına sebep oldukları için A ve B gribi virüslerine değineceğim şimdi. C gribi virüsünden bahsetmeyeceğim çünkü bu insanlar arasında yaygın değil. Hatta yıllık aşı programına bile dahil edilmemiştir. Şimdi virüs çeşitlerindeki farklılıklara geri dönelim. A gribi virüsleri B grubu virüslerine göre daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu yüzden bu grubu alt türlere göre sınıflandırmalıyız. Alt türler ise her virüsün dış kısmında bulunan yüzey proteinlerine göre belirlenir. Her A gribi virüsünde iki tür yüzey proteini bulunur. Bunlar için hemaglutinin den dolayı H ve nöraminidaz proteininden dolayı N harflerini kullanıyoruz. Bu yüzey proteinlerinin değişik çeşitleri vardır. 17 tür hemaglutinin proteini, 10 türde nöraminidaz proteini bulunmaktadır. Bir virüs çoğaldığında yüzeyindeki belirecek H ve N protein türlerini genomu belirler. Tahmin edersiniz ki bu virüslerin birçok kombinasyonu oluşabiliyor. Tahmin edersiniz ki bu virüslerin birçok kombinasyonu oluşabiliyor. Yani H1, N1 de bir kombinasyon olabilir. H3 ve N2 de. H1, N1 ve H3, N2 günümüzde insanlarda görülen alt türlerdendir. Yani virüslerde görülen protein kombinasyonları oldukça önemlidir. Çünkü virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizin gördüğü şekil budur. Bağışıklık sistemi virüsün dışındakini görür. Yani vücudunuza aynı iki virüs ya da dış görünümü aynı olan virüsler girdiğinde bağışıklık sisteminiz her bir tanesiyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyorsa diğer virüse karşı da ne yapması gerektiğini bilir. Fakat bağışıklık sisteminizin yabancı olduğu bir virüs vücudunuza girerse bu durumda bağışıklık sisteminiz bu yeni virüsle ne yapacağını bilemez ve şaşırır. Bütün toplumu etkileyen büyük bir hastalık işte bu yüzden ortaya çıkar. Bu konuyu ileriki videolarda daha detaylı işleyeceğiz.